İsra ve Miraç esasen ikisi de yürüme manasına geliyor. Yürüyüştür. İsra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, şu anda Beytullah dediğimiz haremden Meşcid-i Aksa'ya kadar olan yürüyüşünün adıdır. Oradan oraya gitmesi bizzat fiili olarak İsra yani yürümek bu, bunun adı İsra'dır. Efendim, i̇ki, Mescid-i Aksa'dan sidrey i Münthaya kadar Resulullah'ın gidişinin adı da Miraç'tır. Hem gidişine Miraç denir, hem e, onu taşıyan vasıtanın bir manada asansör diyelim bugünkü tabirle, onun adına Miraç diyoruz. Her iki manada da yürüyüş vardır. cenab e, vasıl olabilme, vuslat edebilme seyahatı, seyri vardır. Esasen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in doğduğu coğrafyaya baktığınız zaman onu dış tabiatta meşgul edecek doğru dürüst bir şey bulamazsınız. Yani her taraf çöldür. Bir insan e, o şartlarda efendim eğer Düşünse düşünse neyi düşünebilir ki? Ben e, Karadeniz'de arkadaşlara zaman zaman konuşurum. Şimdi e, önümüzde deniz, arkamızda dağlar, ormanlar, dereler vesaire. E Bunların tamamına insanoğlu baktığı zaman hakikaten hoş zaman geçirir. Yani insanın gönlünü fevkalade bir ispette eğlendirir. E, Marmara da öyle, Ege de öyle. Ama şimdi bir de kendinizi bunların dışında e, tamamen çöl bir arazide kabul edin. Ne ile kendinizi eğlendireceksiniz ki? <gülüyor> Veya sizi meşgul edebilecek dış tabiatta ne var ki? İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı e, Mekke şehrine baktığımız zaman onu dış tabiatta eğlendirecek, kendisine çekecek, cezbedecek herhangi bir gücün olmadığını görüyoruz. E tabi bunlar aslında tesadüfi de değil. Allah Muhammed'in öyle seçmiş ki, hem e, alemin zübdesi, özü, mahlukatın ve hem de onun sevgilisi, e, bir tabirle aşıkla maşuk İstiyor ki Muhammed'i zatından başkasını da düşünmesin. Eğer manzarası mükemmel yerlerde olsaydı onu dış tabiat belki de meşgul edecekti. E, fıtratında insanlık olması münasebetiyle bu da doğaldır. Ama Allah öyle murad etti ki onu dış tabiatta hiçbir şeyle de meşgul etmedi. Şimdi e, Havaz'in kabilesinde malum Hazreti Halime ben onu diyor aldım diyor çocuk arıyoruz diyor kayboldu. Meğer o e, Havaz'ın kabilesinin etrafında küçücük dağlar. Ama böyle tümbi dediğimiz dağcıklar çok fazladır. Su topraklarında bilasse Havazin'de de bu tip bu, bu kabil dağlar var. Aleyhisselam efendimiz evden ayrılıyor. Böyle bir dağcığın üzerine çıkıyor sırt üstü yatıyor. Akşam vakti oluyor, gelen yok, giden yok. Allah'ın sevgilisini e, bir dağcının üzerinde diyelim, e, sırtının üzerine yatmış o çocuk yaşta, semadaki yıldızları seyrederken ne büyüksin ya Rabbi? Düşünebiliyor musun? Bu çocuk e, şimdi o yaşlardaki çocuklar yeni yeni konuşmaya başlarlar. Ama genelde dikkat ederseniz çocukların o çocukluk çağında hemen hemen en kolay söyledikleri, rahat söyledikleri kelime ve cümlede Allah'tır. Enteresandır. <gülüyor> yani Allah'la başlayan cümleleri o çocuklar rahat söyler. Bütün çocuklar için durum böyle. Demek fıtratındaki özle insan çok rahat. Buluşunca e, dili de onu söylemekte zorluk çekmiyor. Ne büyüksün ya Rabbi. Efendim Buradan ben şuraya geleceğim. Ee, Miraç'tan evvel Peygamber Aleyhisselam Efendimiz o günlerde e, İslam'ı yaymak için Taif'e hicret ediyor. Taif olayı başlı başına bir alemdir. Mekke'de en yakınlarından en uzak insana kadar e, ne bileyim akrabaları farklı farklı kabilelerin insanları ...hiç dinlemedikleri gibi... ...artık eza ve cefa dönemine de başlamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...bir ifade vardı, bıktı adeta. Yani inancına bir vatan arıyor. Şimdi ona bunu emreden Allah... ...ama işin enteresan tarafı... ...o şartlarda onu yaşatan da Allah. Şimdi bu e, ki e, o inancını dış tabiata insanlara da rahatlıkla yansısın onlar da onun yaşadığı alemi inancı yaşasınlar e, Gel gör ki Mekke insanı enteresan inadı var yanii haşim tabiatlı Efenime söyleyeyim karakteri sert mizacı karakteri seç sert ve de e, mümkün mü yaşı kendisinden az olan bir insanın dediğine tabi olacak. Mağrur, gururlu, kibirli dediğimiz bir tablo. Ebu ile gidiyor. Mümkün mü onu kabul etsin. Ebu Lebe amcası, öz amcası kabul etmiyor. Hatta akıl planında onun dediklerini evet diyenler affedersiniz gönül planında dış tabiatı açılıp da evet diyemiyorlar. Onun için ilk yıllarda sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını tetkik ederken görürsünüz ki ona vahiy geldiği zaman sahabesine onu okurken diğerleri gizli gizli dinlerler. Hatta bazıları birbirine orada rastlarlar. <gülüyor> Sen de burada ne arıyorsun ki? <gülüyor> Enteresandır. Bu bir noktada doğan bir çocuğun Risalet sahibi peygamberin ulilazim olmasının bir başka manada çok ciddi bir ifadesidir. Büyük bir peygamber geliyor. Ama bütün şartları zorlayarak geliyor. Yani rahat, elini kolunu sallayarak. Ne güzel söyledin, aferin. Demek suretiyle değil. Tohumun çatlaması gibi şartları çatlatıyor. Ve oradan zuhur ediyor Allah'ın sevgilisi. O şartlardan zuhur ediyor. <gülüyor> i̇şte İslam'a vatan ararken e, Taif yolculuğu oluyor. Taife gidiyor. Ey Taif halkı! Elimdeki Kur'an'ım, dilimdeki imanım, dilimde ve gönlümdeki imanım ile eşi ve benzeri olmayan Allah'a iman etmeye davet ediyorum sizi. Şimdi işin garip tarafına bakın. Mekke'de hiç olmazsa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i aktı başında yaşlı insanlar karşılar. Muhatap olurdu. Taif'te öyle bir alay alıyorlar ki, muhatap bile kabul etmiyorlar. E, değil yani konuşacak insan bulması... E, yol, e, bir cadde Taif'te, o tarihlerde mevcut olan bir cadde... ...sağına soluna çocuklar dizilir, ellerine taşçıklar alınır... ...ve Peygamber Aleyhisselam taş yağmuruna tutulur. Diz kapaklarına kadar kan revan içerisinde kalıyor... Taif o zaman ciddi bir yeşilliğe sahip. Aynı zamanda hurmalıkların bulunduğu, münbit bir arazi. Bir hurmanın altına geliyor, ağacı yaslanıyor. Bitkin vaziyette Hazreti Cebrail gelir. Ya Muhammed halini görünce, yeter ki sen iste dile, Rabbim şu iki dağı birbirine kavuştursun. Taif de iki dağ arasında, yani vadi içinde bir yer. Efendim, bu Taif halkını yok etsin, helak etsin. Öyle bir rahmet sahibi ki Allah şefaatinden mahrum eylemesin, orada bile kendine gel. Ya Cebrail, ben alemlere rahmet olsun diye gönderildim. Estağfirullah, ve ma illa illâ rahmetellil alemi Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Nasıl olur da bu insanların helak olmasını isteyebilirim? ...çok ciddi ve de büyük bir dua. Allahümmehdî kavmî kavmife innehum lâ yâlemûn. Ya Rabbi, bu kavim seni ve beni bilmez, tanımaz. Yani isyanın temelinde yatan, aslında seni ve beni tanımamak. Yoksa senin gücünü, kuvvetini, azametini, servetini, zenginliğini bu kulları bilse... Enayi müdür isyan edecektir. Etmezler ya Rabbi. Tanımıyorlar seni ondan. Beni de tanımıyorlar. Sen seçtin beni ama onun için e, tanımadıkları için de isyan ediyor. Onlara sen bakın şu inceliğe hidayet nasibiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manada hakikaten emsali görülmemiş bir varlık. Onun için Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'te zatıma mirat idindim zatını bile yazdım adım ile adını diyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin merhameti e, ifade ile anlatılan e, izah edilen bir tarz değil. Şimdi e, beşer mantığına göre bir insan bu kadar çile çekecek ve ondan sonra dönecek ona rahmet okuyacak. Yani, hakikaten hapsalanın bunu kabul etmesi zor bir olay. Zaten Cenab-ı Hak öyle bir tecelliyle zuhur etmiş ki o parlaklık gözleri kamaştırdı. Hakikat her şeyde belli. Her halinde belli. Yani her noktasında her zerresinde belli olmasına rağmen görünmesine rağmen tıpkı yarasanın güneşi görmemesi gibi insanoğlu kamaşıyor. Seyreden. Ee, böyle bir efendim, Taif halden sonra peygamber efendimiz orada da sadece e, yanılmıyorsam ismi farklı söyleyebilirim. E, Abbas olması lazım. isminde bir köleyle Efendim, ee, karşılaşıyor. Onunla bir sohbet ediyor orada. O sohbet esnasında Yunus Aleyhisselam'dan, Nineva'dan bahsedince, nerelisin? Ninova şehrindenim. E, sen diyor benim kardeşim Yunus'un memleketlisin demek. Aa sen Yunus'u nereden biliyorsun? O benim kardeşimdir diyor. Aralarındaki sohbette. <gülüyor> Şimdi incelik burada Mehmet Bey, Bahri Alem Efendimiz ümmi bir insan. Yani şu ana kadar hiçbir e, müsteşrik kalkıp da Resulullah'ın tahsil yaptığını iddia edememiştir. İşin zaten e, derinliği burada. Hiç okuma bilmeyen insan, hiç yazma bilmeyen insan e, bir satır kitap okumamış insandan öyle haller, öyle olaylar ...öyle sözleri zuhur ediyor ki... ...mantık allak bullak oluyor. İfade edebildim mi? İşte o zat Müslüman oluyor... ...o köle dediğimiz zat. Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz de... ...bunun üzerine tekrar Mekke'ye dönüyor. E, bu bitkinlik diyelim. Netice alamama. E, Taif'te öyle. Mekke zaten bir başka alem. Yorgun bir vaziyette... ...Mira, e, affedersiniz, Recevayi'nin işte bu gece, 27. gecesi... efendim, e, ...enteresan bir olay oluyor. Biz buna moral kökmesi mi diyoruz, bozukluğu mu diyoruz? Yani ümitlerin e, bitti zannedildiği noktada... E, Hz. Cebrail geliyor. Allah sevgilisine efendim rivayetler enteresandır. Kat e, kalk diyor, ne yatıyorsun diyor. Aşığın maşuğuna kavuştuğu andır bu gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu müjdeyi alınca <gülüyor> bir anda diriliyor. O yorgunluk, o çile, o meşakkat artık sahibine huslat edecek, miraç edecek, onunla görececek ala rivayet sorduğunuz sorunun özü peygamber aleyhisselam hayatında üç defa inşirah olay, yani inşirahı kalp sadrek biz onun kalbini yardık Allah sevgilisinin kalbi yaralıyor ameliyat ediliyor üç defa bir havazinde çocukken iki hira'da ilk vahiy geldi gelmeden önce, üç bu gece işte Miraç'ta. E, zemzemle beraber Hz. Cebrail, o mübarek kalbini, efendim, yıkıyor. Allah'ın nazar edeceği bir mekan haline efendim, getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz artık Cenabı Hakk'ı seyirde, zerre nispetinde e, bir engelin onun gönül dünyasında olmadığı bir şekilde efendim muslata ee, diyelim veyahut da Cemalullah'ı müşaadeye hazır hale getiriliyor. Dilersen buradan biraz devam edeyim. E, ben e, Miraç bir başka alem. Hazreti Fahri Alem Efendimiz kapıyı açıyor. Bir dene görsün. İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam yani hepsi birlikte. Dört büyük melek de hazırdır. Hazreti Azrail de hazırdır. <gülüyor> Efendim Allah'ın sevgilisini Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya taşıyacak olan Burak. Burak rivayetlere göre merkepten büyük, katırdan küçük, yüzü insan yüzüne benzeyen. Ve fakat Fevkelade bir güzelliği olan bir mahluk. Allah, Allah'ın sevgilisini, Muhammed'ini taşımak için bir defa hayatında Burak vazife yapmıştır. O da bu Miraç gecesi. Onun için Allah halk ediyor. Ona. Dikkat edin. Yani çok özel bir varlık. Peygamber Aleyhisselam'ı gör, gördüğünde çarpılıyor. Şimdi burada çarpılma derken hatırıma Hazreti Yusuf'un Olayı geldi. Hazreti Yusuf diyor ki, affedersiniz Hazreti Ayşe Validemiz, Kenan Diyarı'nın Yusuf'unu görüp de, onun güzelliğine kapılıp, parmaklarını kesen kadınlar, eğer Allah'ın sevgilisi Muhammed'i görseydi, kalplerini parçalardılar. O kadar güzel diyor. Hazreti Fahri Alem Efendimiz de, ben, kardeşim Yusuf'la semada görüştüm. Kainatın yarı güzelliğini Allah Yusuf'una verdi diyor. Allah Allah. Şimdi öyle büyük bir şey. Tabi bu kadar güzeli görüyor Burak. Heyecanlanıyor. Neşeleniyor. Şaha kalkıyor. Derhal Hazreti Cebrail kendine gel diyor. <gülüyor> Yemin ederim ki haşir, haşir sabahına kadar senin sırtına Muhammed'den eftal bir varlık gelmemiştir ve kıyamete kadar da gelmeyecektir. Ee, böyle olmasına rağmen rivayetler enteresandır. Neden ben bunu yaptım diyor. Bu neticede bir edepsizliktir. Hayvan. Terler içerisinde kalmış. Mevlana diyor ki evet diyor Burak onu yaptı. Fakat diyor, Burak diyor, nasiptar bir varlık olmasına rağmen neticede bir hayvandır. Hayvan olmasına rağmen, e, onun kıymetini, değerini bilmiş de terler içerisinde kalmış. İncelik burada. E, şimdi tabi Resulullah'a ümmet olma şerefine layık ümmetin, Herhalde bu olaya bakarak biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Yani ben Resulullah'a ümmetim diyerek, peygamberi sollayarak kimse bir yere gidemez. Bırak bile ona hayran. Hayvanlar bile sana aşıktır efendim. Sana aşık olmayan hayvan bile olamaz ya Resulullah. Söz, sözü açıyor, devam edeyim mi müsaadenizle? Efendim, e, hicret ederken Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Sevir Mağarası'na malum yılan geliyor, ısırıyor. Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in ayağını konuşuyorlar Peygamber Aleyhisselam'la. E sen şimdi gel bunu mantıklı anlat. Oğlum zaten onu anlatırsan bunun adı inanç olmaz. Ne olur? Matematik problemi. Anlatabildim mi? Bazı arkadaşlar inançla problemleri karıştırıyorlar. <gülüyor> Gönül işinde mantığın yeri yok. Seyri sülükte teslimiyet esastır. Seyirde Allah'a vasıl olmada Müslüman teslim olacak. Ha, yaşadığı hali mantığına vurup anlatacak. İşin hikmeti de burada. Korkma onlar o kadar güçlü aklı tatmin eden doyuran kurallar ki senin aklın nedir oğlum ne sen yani aklının da şahitleri hep yalan konuşuyor gözün kulağın dilin öyle değil mi Hepsi %100 yani. şahitlik yapabiliyor mu şahitleri nakıs hakimin vereceği karar %100 elbette doğru olamaz ama tabi. ama gönülde şaşma yok Tabi bunu istismar edenlere cevabımız, haşa, kimse aklı inkar etmiyor. Hakikat yolunda, vasıl olmada diyoruz. Dikkat edin, yani Hakk'a vasıl olmada, Allah'a vasıl olmada, muhabbetullah'ı yaşamada, izah edebildin mi? Ha burada aklın yeri yok diyoruz. Şimdi bir delikanlı, bir kızı severken, aa bunun kaşları on santimetre, burnu şu kadar santimetre, dudakları şöyle. ...yanağının rengi böyle hesap ederek mi sever... ...yoksa kaptırdım gönlüme eyvah nedir bu diyerek mi sever? Ha, orada matematik yok. Gönül var. İşte biz bundan bahsediyoruz. Anladım, mi? Şimdi efendim... E, <gülüyor> ...Hazreti Cebrail'le birlikte... E, ...Rasulullah Burak'ın sırtında... ...yıldırımdan hızlı hareket eden bir varlık Burak. Mescid-i Aksa'ya gelirler... Mescid-i Aksa'da peygamberler ervahı hazırdır. Hz. İbrahim Halilullah Efendimiz Hz. İsa Ruhullah Efendimiz Hz. Musa Kelimullah Efendimiz Hz. Adem Sefyullah Efendimiz. Kısaca insanlığın büyük liderleri orada. Peygamberler orada. Rasulullah istikbal ediyorlar. ''Hoş geldin ya Muhammed, hoş geldin ya Muhammed.'' Mescid-i Aksa'da. Ve kendisini tanıtıyor. Bütün peygamberler bir sıfata maliktir. O sıfatlarıyla birlikte Hazreti İbrahim, ''Ben İbrahim Halilullah.'' Zaten Resulullah Efendimiz onun sülbinden aynı zamanda. Hazreti İsa, ''Ben İsa Ruhullah.'' Hz. Musa, ben Musa, Kelimullah. Allah'ın kelam, sıfatına mazhar olmuş. Hazreti Adem, ben Adem, Sefiyullah. İnsanlığın atası. Hülasa hepsi kendini tanıttıktan sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e sıra gelir. Ben cenneti kapısını ilk defa insanlığa açacak olan Muhammed. Allah bu tasarrufu verdi bana. Ben sırattan geçmekteyken cehenneme düşme tehlikesiyle benim şefaatimle kurtulacak kurtaracak olan Muhammed. Ben makamı Mahmud'un sahibi Ahmet ve Muhammed. Ben peygamberlerin dahi nefsi dediği dönemde onlara da şefaat hakkı alacak olan Muhammed anlatıyor anlatıyor. Fakat velâ bütün bunlarla ben gururlanmam niye? Allah'ın bana bir ihsanıdır. İşte Resulullah'ın bu tevazusu kullukta doruk noktadır. Eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve Resulü onun için bakın önce o kul, ondan sonra rasuldür. Şahadette Müslüman, önce Peygamber'in kul, daha sonra Rasul olduğuna şahit. Allah'ın sevgilisi bunu böyle istediği için. Tevazuan, Rabb'in nimetlerine karşılık benim tek vasfım diyor ona köleliktir. Allah Allah. Şimdi tabi o tadı almış insan. Burada kölelik derken, esaret derken elin kolun bağlanması değil. Her şeyini Allah'a vakfetmesin, vermesi. Ruhun Allah'ın eline teslim edilmesi. Düşün ki o ruh, peygamber de zaten Allah sevgilisinde, Allah şefaatinden mahrum etmesin. Aşk hali kesintili değildir. Daim bir aşk hali vardır onda. Yani e, kabuz vesair yokunda. Bast ve kabuz elleri sana bana mahsus. O devamlı aşk, yani seyirdedir. Hakkı günde yetmiş bin hicap Cenab-ı Hakk'ı seyrediyor. Yani yetmiş bin ayrı tecelliyle Allah'ı seyrediyor. İşte bu tanışmadan sonra bazı rivayetlere göre burada efendim Allah'ın sevgilisi e, peygamberler ervahına imamlık yapıyor. Efendim, bazı rivayetlere göre de e, şamada Beytullah'ın üstünde Beytul Maktis'te. Be, Beytül Maktis'te e, peygamberler ervahına imamlık yapıyor. Ama her ikisi de bana göre e, mümkünattandır. Hem orada hem orada imamlık yapması da Kaizdir. Bunda hiçbir beys yoktur. Beyt-i Maktis'teki imametinde Hz. İbrahim Sefiullah kalkıyor. İbrahim Halilullah affedersiniz. Onu mahlukatın efendisi olarak Allah'ın sevgilisi olarak bütün peygamberlere ilan ediyor. O hepimizin gülüdür diyor. Orada. Allah şafatlarında mahrum eylemesin. Ayeti kerimede estağfurullah Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksal lazibarekna havlehu linuriyahu min ayatina innahu semiul basir Bak ona biz diyor delillerimizi Yani Allah bir alem yaratmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz bu galaksiler topluluğu yüz binlerce galaksi. Her galakside milyarlarca yıldız. Şimdi Allah o kadar zengin ki, Murad etti ki bu mi biri de görsün. Kim olsun o? Bütün mahlukatı onun yüzü hürmetine yarattı, Muhammed'im görsün. Tamam mı? Şimdi alemin seyre, zenginliğini gösteriyor. Varlık alemini Resulullah'a göstermesi, bütün alemleri ...seyrettirmesi... ...zatının gücünü, kuvvetini, azametini... ...yapmayacağı hiçbir şey olmadığının ifadesidir bu aslında. Bir başka manada da... ...en büyük ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bütün kainata, mahlukata Muhammed'ini delil olarak gösteriyor. Yani bu benim varlık, beni ispat eden delildir. Muhammed'ine... Kainatı delil olarak gösteriyor. Bak Muhammed'im diyor. Aleme Muhammed'ime bakın diyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şudur. Ma, e, Resulullah'ın ayet olması, delil olmasıyla alemin delil olması arasında aslında bir fark yok. Bütün kainat Allah sevgilisinin açılmış şeklidir. Ya... Muhammed deyip geçme. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. İzzetin kıldığımız idmet yeter diyor. Yeter ki biz ona ümmet olalım. Yani bu kainat Fahri Alem Efendimizin açılmış şeklidir. Onun için ona züptey alem denir. Alemin özü. O bir tohum. Kün fe yekün. Kün'ün o ilk tohumu açıldı Muhammed Mustafa. Şimdi zübdesi insan suretinde seninle benimle. Yani kendi asrında. Levlâke levlâk lemâ Seni yaratmasaydım Muhammed'im hiçbir şey yaratmayacaktım. Sana olan aşkım bu alemi halkıma vesile oldu. Yaratmama sebep oldu buyuruyor. Anlatabildik mi? Ha, ...bütün alemi ona seyrettiriyor... küçüğünü kuvvetini. Zaten Allah'ın... ...gücüne, kuvvetine o Muhammed öyle inanmış ki... ...edeb ediyor... ...başını kaldırıp seyre. Mevlid-i Şerif'te... ...Süleyman Çelebi Hazretleri... ...söyleşürken... ...Cebrail ile kelam... ...geldi refref ref önüne verdi selam... ...aldı o... ...Şah-ı cihan -ı ol zaman... ...sidreye gitti ve götürdü heman. Gördü gök ehli ibadette kamu, her biri bir türlü daadde kamu. Kimi tahlilü, kimi temcid okur, kimi tesbihu, kimi tahmid okur. Kimi kıyamda, kimi kılmış rükü, kimi hakka secde kılmış bahuşu. Kimisin aşkı hal kalmış durur, ve hayran mest kalmış durur. Hep gök ehli cümle karşı geldiler... Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhaben bik ya Muhammed dediler. Ey şefaatkan Ahmet dediler. Her biri kutluğladı miracını dediler. Gidun saadet tacını. Yuri kim meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Yani bu gece Allah'la sohbet senindir. Yürü bakalım bütün belakere var. Allah'ın sevgilisine... İstikbal ediyor onu, melekler alemi bayram yaşıyor. Kimisi kıyamda onu, bütün belaiki ervahı Allah'a ibadettedir. Kıyamda, rüku'da, secdede, okuyarak, tesbihte, tahmidde ve ama onu seyir için hepsi istikbal ha. Ya istikbal ediyorlar. Hoş geldin, hoş geldin. Kutlu olsun Miraç. Böyle bir alem. Onları seyrediyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Miraç'ta o melek er vahını sadece o yıldızları falan değil. Çeşitli mahlukatı seyrediyor. O mahlukatın tamamı da Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi seyrediyor. Yani Allah varlığını hem mahlukata hem Muhammed'e gösteriyor. Böylece Allah kendini anlatıyor, zatını anlatıyor, değil mi? Muhammedteki nüktede o, mahlukattaki de o. İşin hakikati onu okumak. Onun için Kur'an'da ilk emir. اِكْرَ بِسْمِي halak Seni yaratan Rabbinin adıyla. Bu ne demektir? Bunun manası, kainatta Rabbını oku. Gör, kör olma. Ahmak herif, bu kadar varlık tesadüfü midir? Allah Allah! Bir bakıyorsun ki, ağaç, kökleri vasıtasıyla toprağın suyunu ömüyor emme basma, tolumbası gibi ta doruk noktada, 100 metre büyüklüğünde bir ağaç kabul et, en tepedeki yaprakçığına kadar o suyu taşıyor. Ne bu güç değil mi? Atabildim mi? Ha bunlara, bu nedir işte Allah'ı okumak, bütün bunlarda o gücü, o kuvveti, Allah'ı seyretmek. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, görmediğim Allah'a inanmam, Allah Allah'a. Deme her yerde Allah görülüyor. Ama göz olsun da görsün. Allah görengezi nasip eylesin. Bu bir mucize. Soruyorum. Rüyada olan bir hadiseye mucize demek mümkün mü? Yani sonra rüya görülen rüyaya niye itiraz etsin millet? Kureyş özellikle o günün efendime söyleyeyim İtirazları doruk noktaya çıkmış. Kureyş'in böyle bir iddiaya vereceği cevap demedik mi? Bu adam zaten mecnundur. <gülüyor> Şimdi bak ne iddia ediyor? Olayın ruh ve ceset oluşunda adamların isyanı. Nasıl olabilir? Mantık kabul etmez. Enteresandır. Şimdi delillere geçeceğim ben. Ama bu iddiayı ortaya atanlar müşteşliklerdir. Yani bu tarihi zaman içerisinde bakın oryantalistlerdir. Hz. Muhammed'in gözüyle olaylara bakanlar değildir. Arkadaşlarımız oyuna geliyorlar. Evvela burada bir e, nefislerin hesaba çekmeleri lazım. Yani bir rüya görmüş Peygamber Aleyhisselam Haşa sabahleyin kalkmış, anlatıyor onu bize şeklinde bu izah edilirse, e, peygambere mecnun diyenle bu mantık arasında hiçbir fark olmaz. Onun için burada iman konuşması lazım. Olayın izahına gelince, şimdi ayeti kerime de az evvel okuduğum ayette Allah e, özellikle, Esra amdihi, abid kelimesini koydu oraya. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i işaret ederek ruh kelimesini koyabilirdi. İzah edebildim mi? O zaman derdik ki, hakikaten bu olay cesetle olmayan, sadece ruhlu olan bir olaydır. E şimdi bu arkadaşlar abid kelimesini nasıl izah ediyorlar? Onu bana ifade etsinler. Abid kelimesi ee, cesedin taşıdığı insandır. Yani cesettir, ceset. Ha bunun içinde elbette ruh da var, canlısın tabii. İzah edebildin mi? Ha ondan tecrit edilmiş. Bedenden tecrit edilmiş eee ruh şayet olmuş olsa Cenab-ı Vacibul Vücud Hazretleri bir başka beyan ile onu ifade etmesi gerekirdi ki, haşa bu ifade Allah'a nakıstır. Çok samimi konuşuyorum. Allah'a da iftiradır. Kur'an aynı zamanda edebiyatta doruk noktada bir kelamdır. Sen bu kadar iddialı bir kitabın en fazla müttehid olduğu konuda, yani iddia sahibi olduğu Konuda onu zaafa düşüreceksin. Abid kelimesiyle ruh ifade edildi diyeceksin. Böyle bir iddiayı ifade edene... merihte bir tımarhane olsa oraya gönderirlerdi onu. Açık konuşuyor. Bu ilim adını. مَا كَذَّبَ الْفُعَادُ مَارِعَا مَا be Yalanlamadı. Ne? El-Fuadu. Kalbi. Kimin? Rasulullah. Neyi yalanlamadı Maria? Baş gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor. Peki ya kelimesini ruhun görmesi olarak hangi insan anlatabilir, izah edebilir? Bu da Kur'an'ın inceliğine e e e edevi bir efendime söyleyeyim üstünlüğüne e uzatılmış bir dildir bence. Bu iddia. Kaldır ki burada açıkça Allah... ...baş gözünün gördüğü... ...ni kalbi yalanlamadı. Niye? Râ'yı kul. Gönül gözüyle görmüş olsaydı... ...onun ifadesi daha farklı. Yani kalp gözüyle. Evet. E, onun için... ...bu olay tamamen ruh ve de mal cesettir. Ebu Cehil bakıyor ki... E, ...bütün deliller tamam. Madem sen diyor... Bu kadar işi biliyorsun diyor. Ee, yani gittin mirac ettin. Avucun içine bir avuç taş alıyor. Şöyle bakalım diyor şu avucumun içindekiler nedir? Allah'ın sevgilisi buyuruyor ki e, ben mi söyleyeyim onlar mı söylesinler diyor. Bu esnada şehadet getiriyor. Taşlar olsun diyor. Taşları da yere atıyor. Şimdi bu kadar açık bir olay. Yani o delil bir tane değil. Yani deliller o kadar fazla ki... Dediğim gibi zaten başta... Bu iş... Sadece ruhani olmuş ol, olsaydı... Müşriklerin itirazına gerek kalmaz. Hatta iddiaların ispatlardı. Değil mi? İki. Şimdi geliyoruz onların... Bu zayıf hadis diye ifade ettiğimiz şeye... Ben onun doğru olduğunu kabul ediyorum. Niye? Ya... Bizim literatürümüzde tayi zaman tay mekan diye bir terim vardır. Bir varlık, bir anda çeşitli yerlerde görülebilir. Bu fiziki bir kural. Şimdi, bir cisim, bir kitle veya kütle diyoruz artık neyse, ışık hızına, hızı eriştiği zaman, kütle sonsuzlaşır. Yani siz şu anda ışık hızıyla hareket etseniz, siz sonsuz bir varlık olursunuz, bütün kainatı kuşatırsınız. Tasavvufta bir makam vardır. Bunlar şimdi ee, bir ifadeyle de cehaletlerini ispatlıyorlar. Müslüman çok büyük bir varlıktır. Öyle bir noktaya gelir ki kainat onda bir parça halindedir. Mevlana bunu meslevi içinde anlatır. Yunus ifade eder. Yani büyükler Muhiddin Arabi ve Yani insan o hıza eriştiği zaman onun bedeni çok genişler. Kainat kadar olur. Hatta onun ötesinde. Şimdi ee, Allah'ın sevgilisinin ruhunun hareketi onu bırak ...senin ve benim ruhumuzun... ...düşünce hareketimiz, kabiliyetimiz... ...metreyle... ...zamanla ölçülmez. Siz şu anda bakın bir anda... ...Rize'yi... ...hayal edebilirsiniz ve bir anda Rize'nin meydanında olabilirsiniz. Olabilir misiniz? Bakın... Eğer sizin ruhunuza Allah... ...maddeyi taşıma kabiliyeti ikram etmişse... ...o zaman oraya giden sadece senin ruhun olmaz. Senin taşıdığın bedenin de olur, cesedin de olur. İnceliği bilmem atabildim Hayatı o taşıyor. Müsaade de bir anda cesedini taşısın yahu. <gülüyor> Değil mi? Cesedini taşıma. işte o zaten mucizedir. Evliyada olursa keramet. Bir an Allah o vasfı ona ikram ettiği zaman o ruha... O ruh gibi süratli seyreder. Anlatabildim mi? Ee, onun için ve ışık hızına da ulaştığında bütün kainatı kuşatır. O Hazreti Hatice'nin de yanında olur. Kızı Fatıma'nın da yanında olur. Beytullah da da olur. Meccid-i Haram'da da olur. Aksa'da da olur. Ben daha başkasını size söyleyeyim. Bizim orada Kuş Mustafa denilen haçkalı merhum vardır. ...bu hususta çok kerametleri meşhurdur, bu konuda. İtiraz edenlerin onun hayatını tetkik etmelerini tavsiye ederim. Hz. Fahri Alemi değil evvela onu tanısınlar. Yani ruh ve mahal cesettir bu, kimse bunda tereddüt etmesin. Anlatabildim mi? İlmen de böyle, aklen de böyle, dinen de böyle. Yani Allah Cebrail olmadan, Refref olmadan, Burak olmadan Muhammed'ini o sünnetullah'tır. Allah'ın kanunudur. Bir vesile. Ee, o vesileye mutlaka vebtehu ileyhil vesile. Onun için Cenabı Hak onu buyuruyor vesileye sarılacak Müslüman. Ustatta da ona sarılacak. Daha fazla izaha gerek yok. Ya ona girersek aslı kaybederiz. Onun için bu kadar kafi. Sidre-i münteha denilen alem maddenin bittiği noktadır. Bu alemi e, avucumuzun içine almamız mümkün olsa bunun bir başlangıcı bir de sonu var. Şuradan başladı, şurada bitiyor deriz. İşte bu dairenin dışıdır Sidre-i İzah edebildim mi? Zaten miraç, seyir bu alemde olmuştur. Yani Allah ayetlerinin tamamını bu dairenin içerisinde gösterdi ona. Şimdi özel bir gösterme şekli oluyor. Dairenin dışına çıkma, sidre denilen noktaya gitme, adım atma. Oradan öteye mahlukat geçemiyor. Mahlukatın olduğu yerde ne vardır? Allah vardır. Şimdi maddenin artık kabuğunu deldik. Madde bitti. Maddenin olmadığı yerde ne, ne vardır? Ee, ne yoktur? Hareket yoktur. Hareket bitmiştir. İstersen buraya gelmişken zaman üzerinde de biraz duralım. Ee, varlık esasen e, elektron dediğimiz o taneciklerin atom içerisindeki hareketidir. Yani bütün mahlukat o atomcuklardan meydana geliyor ve de o harekettir. O hareketin olmadığı yerde durduğu zaman madde yoktur. Yani onu durduğunuzu kabul ettiğinizde boşluklar çıkar ortaya. külle yevmin hüve fişen o her an bir oluşta Allah'ın her an tecelli etmesi o taneciklerin hareketidir. Yani kün emrinin bir başka ifadeyle devam etmesi ve yökün ardından o onların o hareketin devamıdır. Bu hareket devam ettiği sürede madde var. Yani madde var. Elektron hareketinin durduğu yerde madde yok. Madde bitiyor. işi bitiyor. Ee, şimdi öyle bir noktadayız ki burada madde yok. Demek burada hareket de yok. Hareketin olmadığı yerde, maddenin olmadığı yerde var olan Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretleri'dir. Ama şimdi peygamberine nasıl görünecek, gösterecek zatını madde alemi bitiyor. Ha Bunu derken Allah o kadar büyük ki o madde alemin içinde de kendini gizlemiş. Abdülkadir Geylan Efendimiz buyurur ki o mad zamanın zamanı mekanın da mekanıdır. Her zaman her yerde vardır yani burada her yerde var olmadığı yer yok. E bunu ispatım var mı elbette? Bu kaddes Tuvada bir ağaçtan hitap ediyor. Ya Musa sen mukaddes vadi tuvadasın malınlarını çıkar. Hz. Musa dönüyor geriye bakıyor ki Allah Allah bir ağaç konuşuyor kendisine. Allah adına. Tura çıkıyor dağ. Dağ tecelli ediyor Allah. Bak dikkat et Allah zatını nurunu, zatının nurunu Hazreti Musa'sına orada gösterdi. Allah isteseydi yatağında da bu Muhammed'ine bunları gösterirdi. İşte maksat, ayetlerini göstermekti ya. Gücünü, kuvvetini Muhammed'ine bir adam çok yakınına, mahremine her şeyini teslim eder gösterir. E bu kadar sevdiği Muhammed'ine Niçin göstermesin? Bir noktada ben alemin sahibiyim Muhammed'im, sen de benim dostumsun demektir bu alemi seyrettirmesi. Öyle bir noktaya geliyor ki mahlukatın seyri bitiyor. Bu sefer Cenab-ı Hak Muhammed'in zatında gezdiriyor. Miraç işte o zaman asıl maksat orada tecelli, maddeat aleminin ötesi, sidrey müntaha Allah'ın sevgilisi, bütün mahlukatı gezdi, gördü, seyretti. Şimdi Allah kendi güzelliğini Muhammed'ine gösterecek. Bu öyle bir güzellik ki, geldi refref ref önüne verdi selam, aldı ol şahı cihanı ol zaman. Şimdi sidreden öteye refref ref geliyor. Refref ref, bir yeşil artık nurani bir hilat görüntü ne dersen de ama özü Allah'ın aşkıdır. Cenab-ı Hakk'ın sevdasıdır. Orada Resulullah ihata ediyor o. O aşk. Bir de bakıyor ayeti kerimede ne geçiyor? Fekânek Gâve gavseyni ev Edina Allah Allah. Şimdi öyle oluyor ki, iki yay arası kadar, hatta daha da yakın. Allah, Muhammedine yakın oluyor. Şimdi o o kattığımız ok yayları düşünün, gelir böyle sonunda birbirine yakın olur. Allah onu tabir edip gösterir. Yani bundan daha yakın Muhammedine oldu. İşte orada o gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Orada görüyor. O kadar yakın oldu ki o aşkla, aşk Cenab-ı Hakk'a vasıl etti. Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz. Orada zatını ona gösteriyor. <gülüyor> Aa, o bir tecelli, o bir zuhur bunun izahı hiç mümkün değil. Allah'ın sevgilisi onu görünce et-tahiyyâtu lillâhi ve s ve tayyvâtu. bu işte kutsi hadistir. Es-selâmu aleyke eyyühen ve rahmetullahi ve berekâtü sohbet başlıyor artık buradan ete. Yani her şey sanadır diyor Allah'ın sevgilisi. Övgü sen a meten edilmek. Bu kadar güzellik olur mu ya Rabbi? Ne kadar güzelsin. Seyh ediyor onu, şaşınıyor. Ne tatlı bir güzellik. Her şey sana bir ne, nedir bu mahlukat ki demek istiyor. Her şey senin. Allah da seviyor onu. Selamun aleyk ey Resulullah'a Allah öyle aşık ki orada bile selam veriyor ona. Duadır yani, dua. Ayet-i kerimede inna Allaha ve meleketehu yusalluna alennbi Muhammed'e salat ve selam okuyun. Ey iman edenler. Ben ve meleklerim Muhammed'e salat ve selam okuruz. Bu bir. Şimdi <gülüyor> tabi öyle bir yer bu karşılıklı Aşıkın maşıkına kavuştuğu anda Allah Muhammed'ine ne istiyorsun diyor. Bir sen bir de ben var. Bak mahlukatı geride bıraktık. Cebrail bile buraya bir adım atamadı. Ama sana öyle bir mekan, öyle bir makam, öyle bir alem ihsan olundu ki hiçbir varlığa ihsan olunmadı. Ümmetimi isterim. Muhammed'im diyor. Dikkat et. Öyle bir yerdesin ki. <gülüyor> Kalkıp da aramıza ne sokuyorsun bu ümmeti? <gülüyor> bir sen bir ben var. Gene ümmetimi. <gülüyor> Mevlana bu o şeyi çok enteresan anlatıyor. Nasıl diyor ümmetini koymasın ki diyor. Peşik değilken enteresandır. Resulullah'ı Hazreti Halim'e ninnilerken ümmetim diye sayıklarmış. Büyük bir mucize. Beşikteyken ümmetini unutmayan Muhammed, Rabbinin huzurunda unutur mu diyor. <gülüyor> evet, Allah şefaatinden mahrum eylemesin. Evet, bunu görmek, bunu düşünmek, bunu yaşamak lazım. Peygamber Efendimiz işte <gülüyor> artık arada ne oldu bilemeyiz. <gülüyor> Ee, Allah zevki manevi e, tadanların e, lezzetini de bize ikram etsin de işte hediyeler pastı başlıyor. Namazdı ve vesairelerdi. Ondan sonra izzet ikram Allah'ın sevgilisi e, bu hali yaşayarak dünyaya dönüyor. Diyebiliriz. Ee, müminlere ait olan müjde namazdır. Namaz müslümanın miracı. Esselatü miracı müminin. Müslümanın miracıdır diyor Peygamberimiz. Aynı zamanda namaz dinin de direğidir. Esselatü imadit din. Esasen biz namazı huşu içinde eda edebilsek, Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimelerde beyan ettiklerini çok iyi yaşarız. <gülüyor> e, zira e, namazda kulluğun doruk noktadaki hazları vardır. O zevki manevi insan alır. E, ama gaflet içinde olmaması gerekiyor. Onun için e, beş vakit namazını bugüne kadar edemeyen kardeşlerimiz bundan sonra Rabbuna teşekkür mahiyetinde de olsa artık bu işin ben e, ucunu yakaladım ya Rabbi bunu bırakmayacağım demesi ve kulluk kullarına yarışa girmesi lazım. E, nasıl mirac edilir bu zevki manevi yaşamada ısrarlı ve istekli olması lazım. İstememiz lazım. Bunu tavsiye ediyorum. İkincisi, Allah'a hiçbir surette şirk koşmayın. Gelen emirler arasında Allah'a şirk koşmamak. Rabbimiz'in e, beyanları ve de emirleri zatı varisini, esma ilahisini, efalini kullarını tevhid ederek zikretmesidir. Ona eş ve ortak koşmamasıdır. İki, ebeveyne hürmet ve ihsan. Ana babaya saygı, muhabbet, ihsan etmek. Hatta ayeti kerimede onlardan biri yalnızda ihtiyarlarsa öf bile demeyin. Ee, anne baba sebebi hayat. Onlar olmamış olsa, bizim bu hayata, bu nimetlere kavuşmamız mümkün değil. Dolayısıyla cenab Hak, onlara itaatı, saygı ve de ihsanı bizden istiyor. Üçüncüsü, akraba, yoksul ve yolda kalmışlara yardım. Şimdi günümüzün şartlarında dikkat edersek, en büyük problem sosyal hayatımızdaki patlamalara neden olan amil de kimsenin kimseyi düşünmemesi. Herkesin birbirine sırt çevirmesi. Bir tabirle Rabbana hep bana dememesi. Halbuki Müslüman Müslümana düşünecek. Akrabasına, komşusuna, dostuna. Yani kendisiyle varlık olarak İlgisi olan her insana yardım elini uzatması lazım. Komşusu aç, sabahlıyor. Peygamberimiz bu, o bizden değil diyor. Allah işte onu beyan ediyor. Onun için yardımlaşma. Diğer bir husus, yardım edeceksin ama artı, İsraf etmekten ve cimrilik yapmaktan da kaçınacaksın. İsraf da yok İslam'da. İsraf da yok, cimrilik de yok. Dikkat buyurun, çok enter enteresan bir şey. Ee, i̇kram, ikramı ne kadar yaparsanız yapın, israf değildir. Nefsinize ait olan e, şeylerde, ihtiyacınızın fazlalığında, ifrata gitmenizin adına israf denir. Bu yiyecek de olur, yiyecek de olur. Biz zannediyoruz yediğimizi içtiğimizden yiyip dökmektir. <gülüyor> Buradaki inceliği anlatabildim mi? Nefsimize ait olanlarda ihtiyacımızın nispetinin, nispetinin ifrata kaydırmamızın adı nedir? İsraftır. Ha, onu dengesinde vereceksin. Zaten bünyenin buna ihtiyacı var. Ha, cimrilik de yapmayacaksın ama. Yani nefsine ait olan şey de cimrilikte yapmıyor. Yedireceksin, içireceksin, giydireceksin. Değil mi? <gülüyor> bu onun şey diyor. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Efendim ben her zaman bu kontrollere şuna buna <gülüyor> bir şer koydum ve dedim ki bence insanların dünyaya gelişini kontrol etmektense ...ve bu hususta... E, ...bütçeler ayırmaktansa, yetişmelerine bunu tahsis edelim. Eğitimlerine tahsis edelim. Bu kulvarda yetiştirelim, bak onların içinde... ...ne Yavuzlar, ne Kanuniler, ne Mustafa Kemaller çıkar. Değil mi? Öyle yapalım, yetişmeleri için... ...seferberlikte yarışalım. Yoksa dünyaya gelmesin. E sen biliyor musun dünyaya gelecek olan binlerce kabiliyeti katlettiğini sen katil olmayacaksın da kim olacak o zaman? O kabiliyeti niye yok ediyorsun? O bir vatan değil belki bin tane vatan kurtaracak. İnceliği anlatabildim mi? Evet. Allah da onu işte beyan ediyor. Evet. Fuhuş ve cinayi yaklaşmayın. Aaa bir insan fuhşa yaklaşamaz. Haramdır. Sahabeden bir tanesi kalbinden kötü bir şey geçiyor. Aleyhisselam Efendimiz soruyor. Annenle bu işi birisi yapsa kabul eder misin? Hemen frene basıyor. Ayıkıyor. Ee, bu milletin, daha doğrusu insanlığın tamamı bizim anamız bu manada kardeşimizdir. Onun için insan bu yollarla, efendim, harama koşmak değil, helalinden akiple birlikte ihtiyaçlarına cevap verme durumundadır. Anlatabildim mi? Diğer bir husus, haksızlı haksız yere insanları öldürmek. Öldürmeyin. İslamda can emniyeti bu ee, insan hakları diyoruz bu esasen saydıklarımız kulakları içerisinde zikredilen yani İslam bu hakları doyasıya vermiştir bir insanın hayatını teminat altına alabilmek için her türlü kuralı koymuştur bunun için İslam'ın dışında biz işte şuriyeti veriyoruz bunlar hikaye ne koydun söyle bakayım bana yani benim hayatımı ortadan kaldırana sen ceza vermiyorsan nasıl koruyacaksın benim hayatımı ki? Hikaye anlatmakla, roman yazmakla mı? Değil mi? Ha, İslam burada e, kesin kurallar koyarak efendime söyleyeyim gözü yıldırma, tehdit etme zaten erkeksen yap. Hemen cezası var. Binaenaleyh can emniyeti. Ha, kimsenin hakkı ve yetimlerin malına yaklaşmayın. Yani onu haram yere yemeyin. Ayeti kerimelerde yetim hakkı anlatabildim. Diğer bir husus ahdinize sadık kalın. Şimdi günümüzde en fazla eee işledilen bir yanlış var. Efendim benim mesleğim şu, efendim ben bunu böyle konuşabilirim. Mesleğe göre söz. Allah korusun. Vaat. Vaadinde bir Müslüman hulf edebilir mi? Edemez. Kısaca, dikkat edersek İslam'ın devamirleri ve de yasakları bir mükemmel insana anlatıyor. O insan ki her toplumu buna ihtiyacı var. Onun için dinimizi dinimizin yaşanmasına İslam olmadığı halde ona karşı olanların da bizden çok daha fazla ihtiyacı var. Çünkü bu anlattığımız manada mükemmel çaresiyeti insana ihtiyaçları vardı onda. O insan o İslamsız olmaz da. Onun için. Evet. Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat edin. Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Bir de yeryüzünde yürürken kibirli yürümeyin. Ee, bu gece vesilesiyle gecenin bu saatinde bizi takip eden izleyicilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret. Varsa hastalarımıza acil şifa ve kandillerini tekrar tekrar tebrik ediyor. Ben de bir isteğim var kardeşlerimden. Bana da bir dua etmelerini. Çok fazla bir şey istemiyorum. Ya Rabbi bu kulunu zatına kul Habibi Muhammed Mustafa'na ümmet Vatana hakik evladıyla. Bu duayı etsinler. Rica ediyorum, ben ediyorum, Onlar amin desinler. Diyerek ee, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.